Bakalım Mars'taki gelişmeler nelermiş? Yaklaşık iki aydır Mars'tayız. Ve şu anda süper kameralar sayesinde daha önce hiç görülmemiş Gale manzaraları görüyoruz. Ama takım çoğunlukla gözlerini ve gezgincinin gözlerini yere dikmiş durumda. Bradbury alanından bulduğumuz bölgeye dönerken çok ilginç görünen üç çıkıntıyı inceleme fırsatı bulduk. Bunlara Goulburn, Link ve Hota isimlerini verdik. Otağa baktığımızda yukarı kalkmış bir tabaka görebiliriz. Böylelikle kesit olarak tabanı inceleme şansımız oldu. Bu tabakaya yüksek çözünürlüklü meskemle baktığımızda içinde kum parçaları ve küçük taşlar olduğunu, bunların da katılaşarak bu gördüğümüz sert tabakayı oluşturduğunu gördük. Burada çevresi 3 santimetre olan bir taş görüyorsunuz, bir masa tenisi topundan bile daha küçük. Yani bu katmanın, çok eskiden çakıl taşlarının yığılmasıyla ya da çökelmesiyle oluştuğunu anlıyoruz. Şaşırtıcı olan şey, bu tabakadaki taşların çoğu yuvarlak. Oysa Mars'ın yüzeyinde görmeye alışık olduğumuz taşlar genellikle köşeli olur. Bu gördüğünüz yuvarlak çakıl taşı ise bizim dünyamızdan. Buralarda yuvarlak bir çakıl taşı gördüğümüzde, bu taşın sular tarafından taşındığını, ve bu esnada da sert köşelerinin aşındığını anlayabiliriz. Örneğin nehirlerde eğer akıntı yeterince güçlüyse taşlar topraktan ayrılırlar ve suyun içinde taşınırken birbirlerine çarpa çarpa köşeleri yumuşar. Sonuç olarak yuvarlak köşelere sahip taşlar oluşur. Yani Mars'ta şu anda bakmakta olduğumuz şey belki de antik bir nehir yatağı olabilir. Bu taşların boyutları rüzgarla taşınamayacak kadar büyük. Yani suyla taşınmış olmalılar. Başka şekilde kıpırdamaları pek mümkün değil. Peki ya böyle bir taş katmanının burada ne işi var? Jeolojistler Gale kraterine biraz daha yakından baktıklarında önemli bir özelliği fark ettiler. Alüvyon yelpazesi. Bu yapı akarsuların yeryüzüne çıkış noktalarında çakıl taşı ve kumdan oluşan konik şekilli birikintilerdir. Gale kraterinde 30 metre derinliğinde bir kanyonun ağzında oluşmuş olan ve 10 kilometre uzunluğundaki yelpazenin krateri çevreleyen yükseltiden türediği göze çarpıyor. Alivyon yelpazesine geri dönersek, su yatağındaki izlere bakarak, akıntının yönünün zaman içinde değiştiğini görebiliriz. Curiosity'nin Mars yüzeyine indiği noktayı incelersek, buranın su yatağındaki akıntının alt kısımlarına denk geldiğini görebiliriz. Yani, yuvarlak çakıl taşları, geçmişte var olan bir akarsu yatağında oluşmuş ve akıntı istikametinde aşağı doğru taşınmış olabilir. Bütün bunlar bilim adamları ve tüm ekip için oldukça heyecan verici gözlemler. Çünkü ilk defa Mars yüzeyinde suyla taşınmış olan taşlarla karşılaşıyoruz. Heyecan dolu bir haftanın sonunda, Pasadena'dan herkese selamlar. Curiosity gezginci robotunun Mars'tan ulaştırdığı haberleri izledik. Bir sonraki güncellemede tekrar görüşmek üzere.